çiiçeğin sandalye ve masa öğrettiği bir atölyesi var, bir marangozhanesi hanesi var. Çiçek hanımın. Her masa ve sandalye için kullanılan tahta ya da ahşap parçaları ve çivi sayısı eşit. Çiçeğin elinde 150 parça tahta ve 330 adet çivi var. Peki? Aşağıdaki eşitsizlik 150 tahta parçasıyla üretebileceğim masa ve sandalye sayısını veriyor. M ve s. 150'yi burada görüyoruz. Her masa için 17 tane tahta parçası, yani bir tane masa üretebilmesi için 17 m tane tahta parçasına ihtiyacı var. Her sandalye için de 6 tahta parçası kullanıyor. 6 ile ürettiği sandalye sayısını çarptığımızda da sandalyeler için gerekli olan toplam tahta parçası sayısını buluyoruz. Bu ikisini topladığımızda toplam 150'den küçük ya da 150'ye eşit olmak zorunda. Neden? Çünkü çiçeğin toplam 150 tane tahta parçası var. Buna ek olarak 330 çiviyle üretebileceği masa ve sandalye sayısı da elindeki toplam çivi sayısı 330'sa ve her masa içinde 34 tane çivi gerekiyorsa, 34 ile masa sayısını çarparsak masalarda kullanılacak toplam çivi sayısını elde ederiz. Sonra sandalye başına da 27 tane çivi kullanılıyorsa sandalyeler için toplam 27 çarpı sandalye sayısı kadar çivi gerekir. Çiçeğin üç masa ve dokuz sandalye üretmek için yeterli sayıda tahtası ve çivisi var mıdır? Üç masa ve dokuz sandalye. İşe tahtayla başlayalım, ahşapla başlayalım. Tahta, evet. Üç masa ve dokuz sandalye için, masa başına on yedi tahta parçası gerektiği için, on yedi çarpı kaç masa yapacaktı? Üç. On yedi çarpı üç. Evet, masalar için 17 çarpı 3 tane tahta parçası, 9 sandalyenin her biri için de 6 tane tahta parçası kullanacağından sandalyeler için toplam 9 çarpı 6 tane tahta parçasına ihtiyacı var. 17 ile 3'ü çarparsak 51 eder. 6 kere 9 da 54. Peki bu küçük eşittir 150 midir? Bakalım. 51 artı 54. 105 eder ve 105, 150'den küçüktür. Şahane! Çiçeğin 3 masa ve 9 sandalye için yeterli sayıda ahşabı, tahtası var. Hatta gerekli olandan fazlası da var. Yazalım. Tahta parçaları yeterli. Sıra çivilerde. 3 masa için 34 çarpı 3 tane çivi gerekiyor. Masa başına 34 çivi çarpı Masa sayısı, yani 3. Tekrar ediyorum, 34 çarpı 3, masalar için gereken çivi sayısını veriyor. Artı, sandalye başına 27 çivi çarpı sandalye sayısı, yani 27 çarpı 9, ve bunların toplamı küçük eşittir, 330 mudur, değil midir? Bakalım. 34 kere 3, ne eder? 90 artı 12, 102 eder. 27 çarpı 9'da, 180, 63 daha, 243, değil mi? 102 artı 243, küçük eşittir, 330 mu? Bu toplam maalesef 345 eder. 345, 330'a eşit ya da 330'dan küçük değildir. Demek ki çiçeğin maalesef yeteri kadar çivisi yok. Yazalım, çiviler yeterli değil. Çiviler yeterli değil. Evet, çiçeğin yeterli sayıda tahta parçası var. Ama eğer daha fazla çivi satın almazsa ya da bir şekilde temin etmezse, istediği, sipariş aldığı masa ve sandalyeleri yapamayacak. Maalesef.